Selamlar arkadaşlar Finroll'da. hoş Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Genshin Impact oyununa bir şöyle bakış atacağız. Biraz inceleyeceğiz nedir bu bedava MMO anime karakterli oyun. Nedir? Ne değildir? Ahmet abimle beraber bakacağız. Merhaba Ahmet abi. Merhaba arkadaşlar. Bak karakterde şey dedim, biraz vücudumu hareket ettirmek isterim ya falan yaptı. <gülüyor> Bu arada arada bir animasyona giriyor onlar böyle serbest bıraktığında. Aay lan daha de videoyu başlatmadan öncesinde şöyle küçük bir animasyon yaptı. Ya, arkadaşlar oyundan şöyle bir şey yapayım, ee, zaten bunu 50 defa duymuşsunuzdur, oyun Zelda'dan bayağı çalmış diyor millet. Şu tırmanma stamina olayı falan da Zelda'da varmış normalde. Açıkçası benim hoşuma gitti. Çalıntı olması çok da sıkıntı gelmiyor bana. Bu arada <gülüyor> tırmanma olayı için bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu öyle Zelda'da tırma, stamina'mızı işte canımızı falan arttırabilir. Bunu da can arttırma olayını deval yapmış Sonuçta bu bir e, MMO yani kafasında yapılmış. Ancak stamina barlarınızı aynı Zelda'daki gibi belli başlı yerlerde... Upgrade edebiliyorsunuz. Hani şu noktalarda upgrade eder gibi. Ha. Gayet. Gayet güzelmiş abi. Bunu bilmiyordum. <gülüyor> Bu arada e, size oyunun başlangıcında iki tane karakter sunma seçeneği veriyorlar arkadaşlar. Şöyle sevimli bir abla veya onun ikiz kardeşi. Bir nevi Onisan'ı olan karakteri seçebiliyoruz. E, ben burada e, kardeşik daha küçük kardeşini seçtim. Bunun dışında oyunda ilerledikçe size farklı karakterler daha kullanma fırsatı veriyor. Mesela ben şöyle ikiye basayım şöyle bir tane Archer konuştum ve bunu da ekibi almış bulundum. Her birini ayrı ayrı kasıyoruz. Bu biraz şimdilik bana sıkıntı gibi geldi arkadaşlar ama bakalım yani oyun eğlenceli hani birkaç kombatta şudur budur girdim bana keyifli geldi. Ha, sana da geldi mi bilmiyorum Ahmet abi <gülüyor> Şöyle <gülüyor> e-skilini falan kullan da görsünler mesela karakter Aa, skilleri işte şeyleri falan element özellikleri falan farklı oluyor Aynen şöyle güzel müsait bir yere atayım mesela Şurda benim yemek görevi veren bir abla vardı onun üzerine mi atsam Yaptın şey... mu oldu peki? <gülüyor> Yapmadım Aa, şimdi yemek için malzeme topluyordum aslında söylemem iyi oldu Neyse. Yan taraftan veriyor bu arada o yemek malzemesini kendide Aa onun haberin o... olsun Kırma saymışım iyiymiş Aga ya Mesela şöyle sevimli bir oyuncak atıyoruz Buna düşmanlar vurdu mu Patlıyor ben kendim patlatayım diyecektim e, de patladı. Şöyle aslında düşmanlar vurdum patlar, Düşmanları Aa. böyle kendine oluyor Çekiyorsun arkadaşlar. Ha, öyle patlıyor. Ben düşmanları burada <gülüyor> patlıyor falan diye şey yaptım. Bende bir şeysi vardır herhalde diye. Arroluyor. Bu arada... Bu arada et arkadaşlar baya kritik. Ee, yumurta, et gibi şeyler ayak kritik arkadaşlar. Çünkü şöyle karakteriniz mesela diyelim ki öldü. Ki ben yani iki, iki defa elbey başardım da oyunun başında o da tamamiyle birinde ah çok önemli hemen gireyim abi oraya. Ee, yüzerken stamina'nız gidiyor arkadaşlar. Stamina'nım yüzerken bittikten sonra ne olabilir ki diye düşünmeyin. Boğuluyor. Deledim <gülüyor> tecrübe ettim. Ee, yüksekten evet, atlayınca da ölüyorsunuz. Aynen. ha buyur abi senin sözünü kestim buyur abi şimdi öldükten sonra dizmek için e, yemek kullanıyorsunuz bu yemeklerden de en kritik olanlarından bir tanesi omlet bir tanesi de pişmiş biftek oluyor ee, o yüzden et ve yumurta omlet ha omlet omurayzı hmm. omurayzı evet. Bu arada oyunun başında size malzeme veriyor dedi ya, Ahmet abi. Neredeydi orası? Şu abla. Heh. O malzeme dediği şey hemen şuradaki bir kutudaydı arkadaşlar. Ee, ben kırdım, yok oldu. Demek ki insan gibi kırmadan açmak gerekiyormuş. Aklınızda bulunsun. Bir bakalım malzemeleri yapabilmiş miyim, toplayabilmiş miyim? 5'e 1 diyor, 4'e 1 diyor. 4'e bir diyor. Hala toplayamamış mıyım ya? 7'e 2 diyor. Şaka, sen ne ne mi? yapacaksın görev olarak? sandan ne istedi yapman için? Aa belirli bir şey istiyor mu? Tabii. O 5'e 1 onlar başka bir şey. 5 tane yapınca artık otomatik yapıyor bu arada. Ha. O onun için lazım. Yani artık öğrenmiş oluyorsun onu. Otomatik yapıyor karakter. Anladım ben o kadar malzeme toplamam gerekiyor sanıyordum. Acaba malzemeler ee, göreve ı'dan bakıyoruz galiba. Yok bakmıyormuşuz. Ben, ben alta basıp e, görev sekmesine tıklıyordum. Eee mantıklıymış burası. Art mantıklı. of Cooking. World Ar... Quest Art of Cooking ha, ha. Art of Cooking evet. Chicken Mushroom Skipper. Tamam onu yaparsın. Yani mantarlı şey yapacaksın şiş tavuk yapacaksın herhalde. anladım şöyle bir bakalım madem hangisiymiş o chicken mushroom. Ha şu bunu yapacağız. E bu malzemeler bende var galiba. O zaman yapabilirim. Var var. Dört tane yapabiliyorsun. Hadi onu tuz tuzlan. <gülüyor> e, daha lezzetli hale geliyor. Aa güzelmiş. Şu ha, an tam o. Ha. Yes! Delicious geldi mesela şu anda. Le onun o, oyun... çok çok daha lezzetlerle gelmesi için karakter bonusu gerekiyor mesela select karakter yeri var ya sağ üstte oraya bas be. Şu mu? Aha. bak mesela hiçbirinin bonusu yok. Burada karakterler artırınca bununla yemek yapmaya bonus olan karakterler de gelmeye başlayacak. Heee. Onu kullanırsan hem daha fazla bir malzemeli daha fazla yemek yapabiliyor olacaksın hem de arada bir böyle çok daha lezzetli yemekler. Yer. Onlar da daha fazla bonus falan veriyor yani. Ah güzelmiş, güzelmiş. Dur o zaman başka şöyle güzel bir yemek daha yapayım. Sen en önemlisi şu dedin değil mi? Omletle bu dedin. Aha. Ama abi o zaman omlet akar acı. De <gülüyor> omlet yapalım kendimize. Omletten sebết yapalım. Yes. İki tane bulunsun arkadaşlar. O oh, canı görevlerde falan da veriyor bunlarda. Çünkü biliyor oyun ekpaş oyuncuları çok zorlanıp öleceğini. <gülüyor> Ama ileride yani yapıyorsunuz ya. <gülüyor> Bir de on net yapalım. Ya of süperim ya. Hadi süperim. Şimdi arkadaşlar bazen böyle yağmur yağıyor falan. Evet. Ya kayıp <gülüyor> <Sayledim>. düşüyorsunuz abi. <gülüyor> Oha, albi mi? Şimdi öyle olunca yani Omnest falan alıyorsunuz ya. Aaa <gülüyor> ben oyunda süzülme uçma var diye biliyordum abi tamam mı? Yüksek stamina bitince <gülüyor> Abi stamina bitince uçmuyor da biliyor musun? Ma var uçmaya ama görevini yapıyorsun abi. Evet işte onu bilmiyordum ben. Yüksek tepeye çıktım. Bu da ilk ölümümdü. İlk, i̇kincisi suda olmaydı. Baktım. Dedim ki hacı ben buradan uçarım. Nasıl olsa Aha. var oyunda. Atladım düştüm öldüm. <gülüyor> Ben başarı geldi dimi? Aga ya çok çok üzücü Aynen sonra bir yerlere geldi Şimdi bu ablayla tekrar konuşabiliyor muyum? Evet yaptım İtadakimasu ne acı ben yaptım yemeği Aa, Sana bir sürü malzeme verecektir. dur ağlama hemen ne acı Güzel yaptım gayet yani başlangıçın niye diyor yani o da herhalde böyle hmm. demek istiyor. Nan <gülüyor> da Şerefsiz oyun perfect dedi ona sen biliyor musun? Ali, kayıtsı, gönçüz dedi. Benimle oynayın. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah Aduna bak. 私の荷物に生のシボリn diyorız bana. Diyoruz bana. <gülüyor> <gülüyor> normalde şey mi yani onlar? Acı sen yeteneksizsin uzak dur bu olaydan bu diyor demek istiyor. Yok normalde normalde şey diyor evde kalırsın sen diyor. Yani. ama işte İşlenişe diyor değil mi? bir bardık böylemüş. Bence oluyor. Yagai kara. 君たちも周りをよく観察することね。いやね、buradan yani da anladık ki, e, çevrede arkadaşlar sürekli bir şeyler gördünüz mü toplayın. Gördünüz mü toplayın, yemeğinizi yapın yapın yapın. それから、鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間がある時に寄ってみるといいわ。tarif ee. <gülüyor> <etti bu arada. gülüyor> Ben anlamamıştım ona ilk başta dükkan yer olduğunu. <gülüyor> Aa var da seslendirmeler çok iyi. Ben bayağı hoşuma gitti. Yalnız şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Arada karakter ağızları konuşurken Japonca ayarladıysanız eğer. Ee, ağız kapanıyor ve konuşma devam ediyor. Hani bu neden böyle ulan tutturamamışlar mı diye düşüne, düşünüyor olabilirsiniz. Bana kalırsa şöyle arkadaşlar. Oyun... Çin şirketinden yapılmaya, Çincesine göre ayarlamışlar. Tabi Japon cümleler biraz daha uzun kalıyor herhalde Çince'ye göre. O yüzden daha uzun konuşuyor. Hani karakter Çincesine göre konuştuğu için normalde o şeyleri söylüyor. Ağız kapanıyor ama Japonca biraz daha uzun cümle yapıları kurduğu için devam ediyor. Bu arada şu bilgi de benim. <gülüyor> Japonca e, anlatılan hikayeyle geçen İngilizce alt yazı. İngilizce daha simple abi. Daha basit bir şekilde söylüyor onu. Ama Japonca çok daha bir edebi bir şekilde anlatıyor olayı. Aa, aynen aynen, baya da güzel anlatıyor ya. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Hani böyle şey, arkadaşlar kelimelerin derinliğini vermişler. Böyle Japonca bilen iz, e, şey yapan, anlayan arkadaşlarımız varsa oyunu kesinlikle Japonca oynayın. Yani ben de maalesef İngilizce başladı oyun. Iııı... E... Oyun yani ayarlayamadın. <gülüyor> evet ayarlayamadın. Abi oyun direkt öküz gibi beni oyuna soktu dedi ki Dil mi şu bu grafik ayarı yapmana gerek yok acı oyuna dal dedi. İnsan bir durur der. Hangi dilde oynamak istiyorsun? Sesi nasıl olmuşsun? İşte falan filan falan filan. Bunlar da yapmadılar öyle. 3-4 kere kapattım sırf onun için ya. Abi ya. Ilk, her baştaki bu <gülüyor> i̇lk baştaki hikaye İlk baştaki hikayeyi <gülüyor> o Marsasun şey yaptım. Ne denir? İngilizce dinledim. Bu arada e, şunu da söylemek istiyorum. Ya birçok anime temalı üç e, boyutlu oyun gördüm ama bunun grafikleri gerçekten animeye hani benim oynadıklarımın arasına en yakın en güzel uyanı olmuş. Hani cidden şöyle bir anime havası veriyor yani. Çok böyle Arkadaşlar 300 gibi Blue Protocolmuyor Pro yani. Arkadaşlar Blue Protocol çıkana kadar hani idare edeyim. Bunda yani. idare edildim diyorsun. Hayır <gülüyor> ya? Blue protocol da feda benziyordu ya. Ya ben benim şeyi baya... çok hoşuma gidiyor. Animelerde şu mesela kontur çizgileri gözüküyor ya. Mesela burada da çok güzel gözüküyor o kontur çizgileri. Tam böyle anime vari gözüküyor. Aynen o benim de hoşuma gitti ya. Baksana. Hani nereden bakarsan bak o kontur çizgileri çok hoş Şu arka tarafta sağa döndürsene mi? Sağ tarafa tam sağ. Şöyle mi? Yok tam sağ. Ha karakteri. Heh. Daha, daha hmm. görüyor musun bak. So biraz daha sol tarafta kaldı. Ha evet. Oo. Ben odanın dibine kadar gittim bu arada Orası henüz bitmemiş <gülüyor> Haberin olsun haritanın sonu diyor orası için Gidemiyorsun ee, Daha demek ki bir şeyler de çıkaracaklar Bu arada V'ye bastığınızda ki. gideceğiniz yeri de gösteriyor Şöyle devam edelim madem bir yandan Göreve kusurmakla bir fazla keyif yok. Aa dur dur Evet <gülüyor> Arkadaşlar biraz insanlık dışı bir hareket ama et Orada yanındaki yani. karakterle konuşursan sana kızıyor abi, kuşları kaçırdığın için. <gülüyor> kuşları kaçırmaktan öte yaptım, önce, <gülüyor> et yaptım. <gülüyor> Hatta ben o karakterle bayağı sıkıfık oldum, en son şey, e, bir seviyeden sonra bir görev verdi bana, gidip ördekleri beslenirdi yani, ben beslerken birkaç tane avladım. Ne <gülüyor> <gülüyor> you doing? Ne yapıyorsun? <gülüyor> eee ya acı biz onları yedik yedik there is not much i can do about now they will back goodbye geri gelecekler. godzeklar they'll come back usually but what happens if one day leave and never come back again Cümleler bu arada İngilizcesi basit ama şuraya yani ben bile anlıyorum ya ara karakterlere ses koymamışlar hımm Bu arada okşu ablayı level atlattırmak istiyorum, bu arada Ahmet abi bana level atlama olayı biraz zor geldi sanki ya. Sana da öyle şimdi, geldi mi? Şimdi şöyle, ESC'ye bas, ben sana level atlamayı niye nasıl kolaylaştırdığını öğretirim. <gülüyor> ha, buyur abi. Şimdi, şimdi abi çantaya bas. Barababab -ba inventory. Şimdi bu, buradan, eee karakter, şey eee Karakter kartı gibi görünen yere bas. Aynen. O şimdi Uğuz'da abi. Yüz. Hmm. Level at tıklan. Hmm, bunu da yapacağım. Level up mı diyeyim? Uh -huh. Aha. Uh -huh. Abi 5 tane kullan. Bir. Onu 1 2 3'ü sağ solda yaptı, artı eksi da arttırabiliyor. 4 tane daha kullan. Anon nevel oldu abi sen. ney? Nani? Nani? Nani? Nanda? biraz ana karakteri 20 level yapabilirsin ya. 20 level bu arada yaptıktan sonra 15. ranka kadar bekliyorsun abi yeni level için. Çünkü Bunları günlük veriyor mu böyle? Onlar lan questlerden, sandıklarla, ile çıkıyor. Benim bütün karakterlerim 20 level'di abi. Hı. Ta A abiler oyunda zor level atlanıyor galiba dedim ya. Sözümü geri alıyorum. Hem de böyle şey ne denir? Koşa koşa geri alıyorum abi. Aga oyun level diye kanalların şu anda 10 oldu. Oyunda zor olan şeyler şunlar arkadaşlar. Nadir malzeme mesela arıyorsunuz. Onlar biraz zor çıkıyor. Hadi sizin nadir malzeme. Boss'tan çıkan bir malzeme var mesela. 10 kere aynı boss'u kestim çıkmadı. Buna da 5 tane kullanıyorum abi. Kullan abi. O da alttasın 10 olsun tamamdır mis. Oo. Hacı. Ne yani. <gülüyor> Hacı. <gülüyor> yani Silahlara artı basmayı öğrendim menchant falan. Ahmet abi seni çok seviyorum. Nasıl yapıyos abi? Şimdi detaya bas. Detaya basayım Detay, Daha her detaya bas. detay. detay. Face Equip'te. Bunu bir kullan abi karakterini. Tamamdır. Dur ya şöyle yapayım, şöyle yapayım, şöyle yapayım. Karakter saymaz lan mı yapacağım? Ben şu bovu kullanayım da şey yararlansın nedense. Abi tabii. Okçu ablamız yararlansın. Bu arada arkadaşlar okçu hemen hemen en çok kullandığınız adamlardan biri oluyor. Aa harbi mi? Sürüyor mesafeli. pardon abi sen söyle bunu. Zip zip sevişticeğiz ve galiba aynı silahtan var bunun onda. ha zaten bu mu var? O yüzden bir yıldızlı oluyor. silah var onda da yüksek ihtimal değişmiyor. Şimdi iki yıldızlı bir bol veya üç yıldızlı bir bol yaptın. Onu da yapalım dur ya sana bir yıldızlı bol da çıkartalım bu. Tamam bir o deden zaman. Tam görürsün o da. Okay e, bu iki yıldızlıya bir şey basayım o zaman yoksa okçu için mi harcayayım onu. İki yıldızlı ekiple önce abi. Şu an başka kullanıyor senin karakter? E... Fest tamam. ekipte tıkla sevişte değiştirdim. Aa 10 kademe saldırının arttı abi 10 puan. Aa bu kadar kolay mı? Şimdi bir boşluğa tıkla enchant'te. Ha şey bakımdan bunu karaktere giydirdik ilk önce galiba. Ay, evet şimdi giydirdin. Şimdi artıya tıkla. Buradan Christel bir seçeceğim. tane seç. Christ, bir tane bir birer tane bas bütün hepsini. Ne tamam. kadar arttırdığını görürsün insanlara birer tane şöyle koydum herhalde bir kere daha basarsam bir daha alacak ha bir daha alıyor. alıyo da kullan yani ha, bir de başka birerken kullanmam lazım aynen artı altı atıcak yedi olacak evet bas <Gülüyor> arkadaşlar artı basmakta bu şekilde silahlar da 20 olduktan sonra e, grade atlıyorlar yıldız atlıyorlar 40 liray yapabilmek için yani bir grade atlaması gerekiyor Aaa bu arada oyun kalbimi çaldı abiler. Hani hızlı level atlama, ee, ne denir? E, kolay bir şekilde artı basma, ben böyle şeyleri seviyorum. Çok uğraşmayı sevmeyen bir insanım çünkü. Tam da wish, sende wish mı acaba? ASC'ye bassana be. Wish'i göremedim ben çünkü. Aynen açılmamış. Hiç açılma yok. Henüz şey. açılmamış. Wish diye bir direkleme diye bir yer var. Wow. Oradan yeni karakterler, e, yeni silahlar falan şey yapabiliyoruz. Açabiliyoruz. Aktif edebiliyoruz. Bu, buna rüzgar skill'i kullan şu az şeylere. <gülüyor> dandelion bitkisine. Öyle mi şey oluyor? Dur rüzgar skill'i benim aid galiba. Aynen. Bir kere bahçey. Vay. Wow. Valla abi dandelyon <gülüyor> Bunlar da yemek malzemesi olarak kullanıyor. En yüz daha kullanamadım ama onun tarifini açmak gerekiyor sanırım. adamım Aaa ne demek Aaa bilmiyordu Hey Heya Heyo Kilo Hey der Kilo Hmm say have you heard of the Dandelion mu diyor, okluyor Ne diyor okluyor Neyse Dandelion The Dandelion see you say Hakei okay, bununla da konuştuk. Yameto ko mu? O. Hayda, Buradaki abimiz dedi ki yapmaktan vazgeçelim dedi. Kadın da acaba yapmasak mı gibi bir şey söylemişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam neymiş bakalım sorunları. We can't go on like this this is the There is no way find it is there. bir yermiş Bulunamayacak bir yermiş galiba. It's a fairy a fantasy. But should I tell him or shouldn't I? Ya bunun fantezi olduğunu söylesen mi, söylemesem mi? Çocuğumuzu kandırsak mı, kandırmasak mı arasında kalmışlar. Noel yani baba kafasında bir şey bu galiba. Galiba. şu <gülüyor> işi. Abla sen ne diyorsun? Bir canım var. Zandarionlarla dolu, ya yani bu bu dolu bir deniz abi taahhüt ta et. Çocuğa öyle bir şey söylediler. Anladın mı? Şimdi gerçeği söyleyebiliyor muyuz bakalım bozalım rüyasını. Hey derken, ha sihirken. Bilemiyorsun ya. Sen ben buna etkiledim. Herhalde bunu da görevi açılacak diye düşünüyorum. Galiba aynen aynı şeyler çıktı abiler. Neyse rüya görmeye devam etsin. Böyle ailemi olup kandırmış çocuklarına. Ah şu yerde bir canım. artık. Geliyorum. <gülüyor> şeyi göre ya şöyle bir geniş geniş. Yol kasa, dediler. Gardiyanlar da bayağı sıkılmış işlerinden. Uu. Güzel görüntüler Üfleyen Şu melek heykeli Ya melek heykeli O teyhkenin tepesine çıkmıştım bu arada Uçmak için denemek için Aldırma bende çıkayım Kaze ve Tanpopo'nun bocca Ziyueş bir şehri O özgürlüğün ve rüzgarın şehri Sepiros kisidan'ı yaratıp yaratılan tabibitosan Mondo'ya hoş geldin. Baş bu. Eyvallah, eyvallah. Adam şişman, şişman önümüzden yürüyerek geçti. Ya şişmanlıkla ilgili bir sorun yok arkadaşlar bu Ben de şişman bir insanım. Şişman insan mutlu insandır mantığı. <gülüyor> 最近みんな風魔流の件で頭を悩ませてるからね。俺は本当に信んでるよ、健太、マーメタ。で jin ジンさんが Sound like someone pretty impressive. <laughs> I hope she knows something about the God of Anemo. Dalgaketçin. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. Birlikte. でも今夜 <gülüyor> Havuçlu, もん度名物の人参とお肉の şey, ro Tamam abla, seni takip ediyorum. High ground, o, o oh, güzel şeye bas lütfen diyor. Basalım. Navi gete e bas Ya okay. Left up diyor. Harika. Abi şehirde o şehirde gez, gez ben ya. sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Şehirde bir gez yani. Bu tamamdır. Bir bakalım şunlara. Taze meyve. indirimde yapmıyorum diyor bak. Terbiyesiz zaten ya. Sen ne yapıyorsun? Da da. Hay, I'm taking a nice uh, candle for you. Uh, what are you doing? Goodbye, goodbye abi. Buna değil de şu demirci falan uğra bir mücevherci falan onlara bir selam ver. Tanısınlar seni. Bak ben yeniyim. Aa güzel olabilir yanlış gidiyorsun abi burası ara sokak şu ana cadde üzerinde hepsi abi şu şey de yani buralarda mı bu sembolleri var zaten, ama. zaten bu arada aa mesela burada bir sembol var pusula sembolü Hasta ıı, maceracı şey aa burası maceracı şeymiş hoş geldin diyor claim adventure rank rewards bunu mu diyeyim Önce bakalım ne, ne varmış orada görsün insanlarda. Bunları topluyor muyum yoksa veriyor muyum? Topluyorum herhalde play'im toplamak. Game Rebirth abi topluyorsun. <gülüyor> o çok sevindim. Oo bunları da mı topluyorum? Ooo. Evet. Ha aldım, aldım da bunları sesli. Aynen. Dördüncü seviye ben şu. Altı, yedi öyle devam ediyor. Arkadaşlar I love this game yani aaa elmasçı abla var burda ıhı <gülüyor> görev sırasında kazandım bölgesel puanları bölgesel dükkanları da harcayabiliyorsun mesela bu, bu bölgenin puanından ne kadar varmış bir bakalım brosil tarna bakalım kullanamıyoruz şu anda diyor şu anda diyor bir sıkıntı var diyor bende diyor <gülüyor> neyse bunu herhalde <gülüyor> <en> görev falan <gülüyor> açılacak <gülüyor> Aga ya. Aha, yemekçi. Evri oyuncu mu lan bu? Oyuncu musun lan sen? Değil değil. Değil de. Ben birkaç kere gördüm onu. <gülüyor> Ay yanlışlıkla Evri ile konuştum bir de. Goodbye goodbye. Buz da bizi kesiyor yeni iz ya her şey oluyor. Aa, Dur bak. Margaret. bu ablayla konuşurum Margaret abla. Finally I have the change to stop you. I will I will have my eye on your phone. F Sanki anlıyormuş gibi okuyorum. Evet. Şekette tailın sahibiymiş bu. Bak boss boss cat save diyor. Oo, deren sahibi abla güzel. Haber mi onun? Ziyaret ederiz. Flask'in gülen olsun aptalca oğlum, ustur dolamaz. Pardon ama iksir satıyorlar. Haberin olsun. Haberler. Vaa, wow. İyiymiş sarayla konuşalım artık biz. Balkan putpayantı. Halkenai. you. Hatırlıyorum Gutancer konuşmuştu. Muhabbete geçmişti yemekçi diye, malzeme falan. Şuna bassam galiba. O sana muhabbet verecek abi. Bak, sana tuz verecek galiba. Aynen. Yol tuzlanmış yeah. bir şey verdi. <gülüyor> Çok sevindim. So far tamamdır. Zaten konuştuk galiba bu kadar. Dükkan evet. açık değiller bundan dolayı. Ha bir de şunlar Aynas yok. Aynas yok. shopkeeper. Aynan shop. Every yola çıkma Every. Ne olsun o alışveriş çöplüğü yüksekti mı? Evine göpek. ekmek götür. o. Bu Nerede? benim kuyrumda geziyor sürekli bu arada. Şeydenin elbisem peşinden geliyor. Acaba. <gülüyor> Iııı uh, something sana bir şeyler sormak istiyorum. What mı? Bilmem ne general. Şu bu. Bak bak barabap bak barababa. Bu arada şey, çok... Yeni mallar gelmemiş. Bu arada çok güzel müzikleri ya. Çok sevdim. Craft. Heee. Heee işte buralar. İşte buralar bir şeyin şeysinin kuyruğunun dananın koptuğu bir şeyleri. Bu Silaha basılan bir şey abi. Witcher'daki mantık düşün. Silah yağlıyorsun abi. Bak hmm. şu X'lerin şeyine tıkla ortadaki büyük resmi. Şuna ne diyorsun, verdiğini görüştüm. O şey malzeme. Kohestal falan... Şuna şey mı yapılıyor. bas, bas Ha ona bas. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da görev için <gülüyor> gerektiymiş. <gülüyor> Uyar değil mi? yağlar yağlanmamış galiba aslında. <gülüyor> galiba bende yani var çünkü fire demirci den işte ne bileyim falan gören yağlar var sanki bir yer daha vardı buralarda bir yerde ben mi kaçırdım arkalarda bir demirci var başka da bir şey kalmadı where demirci demirciyle taberne gitmedik daha hani konuştuğum tabern memnuslu o zaman onlar da yanlarda bir yerde sanırım aynen bak demirci burası solda mı? Oo. Demirci abimize Hayırlı bak pahviden demirci gibi abi. ya. Yazık ya terlemiş. Emekçi abim benim. I would like something made. Abi ha. diyor varsa diyor. Ne yaparım bir şeyler sana diyor. Ayıpsın diyor. Bir şeyler yaptırayım mı şimdi? Abi zaten hani bunlar craft malzemesi. Ha, İki şey... tane yaptır istiyorsan. Tamam. Ondan yok maalesef. Ama bundan iki tane yapacak malzemem varmış. 2 Eks... yap oğlum, artıya bas 2 olsun. 2 tane mi yapalım? Tamam. 2 tane bakalım. yapsın. Bak, Pro, Forge Quest... Qu <gülüyor> Neyi? <Yani>, Okuyamazdım. <gülüyor> He, aynı. Completed dedik bunu. Aaa, güzel. Obeyn de. Bak, sağ altta. <gülüyor> İki tane aldım. Aa harika. Teşekkürler abi. o, o şekilde bir NPC. E, Yanında da yancısı var. <gülüyor> Çırak. <gülüyor> <gülüyor> Çırak. Haber nerede? Haber diğer uçta galiba şehrin. Şuna Bak bakayım neymiş o da. Ee, Exterminate the dark Ah kapıyı mühürle kapatmışlar. Ne yapıyolar artık orda bilemiyoruz. Orada. Bizde mühür çok yanlış anlaşılır ama tabii burada bilemiyoruz masum bir şey de çıkabilir yani. Allah bilemeyeceğim abi. Kulağa masum gelen şey masumdur bu bana masum gelmedi yani ha, ya. artık söylemiyorduk. Ha tabii işareti arkada bak göründü. Gördün mü? Bak siyah bardak gibi bir şey var. Aa ben mi görmüyorum? Kör müyüm? Aa, tam gördüm, önümde tamam, abi. Tam ha? önümdeymiş. Bak burası geçin burası. yanında. Ha, aynen. Onun girişi nerede? Girişi bu mudur? Giriş. O? Kapı işte. Abi, <Gülüyor> Aa direkt girebiliyor musunuz? Direkt girebiliyoruz. Ahmet abis bu arada bayağı bilgilendirdin abi beni ve izleyen kardeşlerimizi. What bilmem ne be today Ben de yeni öğrendim bunları bu çaktırma <gülüyor> Buy something to drink Atak veriyor partiye Meh Bunlara bu garip içeceklere para vermem ben Hoşçakal birader Uyumak istiyorum Kardeşim burası uyuncak bir yerdi. Haa o, okey tamam dur <gülüyor> Şu anda kanal'da ya, kanal videosundayken olmaz böyle şeyler Çık çık çık çık Ahmet abi böyle şeyleri baştan söyle alayım ben sana dedim ki burada içecek şeyler var dedim Ben, ben yat demedim <gülüyor> Özür dilerim Yat bak neden çıktı ya <gülüyor> Oyun keyifliymiş ya. Var da sinematikler falan geçiyor loading tarafında Ben He. şimdi loading bende doldu tamam mı? Geçmesini beklemişsin matin geçmiyor. <gülüyor> Aya. Ay o zaman artık geri doğru kaçabiliriz arkadaşlar. Aynen aynen bitti şehir şehir bu kadar arkadaşlar. Çok büyük bir yer değil ama merak etmeyin. Yetiyor e ya. Seviyordu hani. beni Suyun içine dalamıyoruz. <gülüyor> Bu ablanın staminası daha hızlı bitiyor. Stamina, st stamina la ile gidelim biz de o zaman. Konuşalım. Bu da zevk Daha henüz stamina upgradelerini almadığım için. Oo, onlar da mı var? Tabi tabi. Sen sabart. Aa, baktmış abla. Konuşalım. Yeni şey için, bakt lütfen. Şarkı söylüyor galiba Bir yandan da kardeşimizle ilgili bilgi koparmaya çalıştık sanırsam Çok detaylarını okumadım ama Yok bunlar abi çok bilgi sahibi insanlar değiller bu arada Ne cahiller Adam yani barbar bar gezip şarkı söylüyor barbar bar. Çok Amen. Çok evet. bir şey duymuyor bunlara yani. Bu arada şu yıldızlar bize galiba yolu gösteriyor. Değil mi? Baksana. Hı hı. Onlar aynen yolu gösteriyor. Düzgün yolu burası ama sen düzgün olmayan şey yapıp tırmanabiliyorsun yani. Aa, anladım. Bu arada oyunun grafikleri çok tatlı çok hoş olmuş arkadaşlar yani benim için gayet keyifli. Bir de MMO'su da güzelse online kısmına geçebilmek işte tadından yanılmaz. Aynı anda konuşun zaten. Anlamayın の5鍵が払うから。はい、なんだ、こうしん、さた。案ま evet. Dağın tepesine de çıkabilirdik biliyorsun değil mi? Sadece bunun için buraya getmiştim. Suyun da asık Ben tırmanabiliyorum ama ben. Ne? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Şöyle işte bastırıyorum şimdi hop. Oo. Hooo! Düşüyordum. <gülüyor> Okey güzelmiş. Sevdim. Arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. bunu videoda yap. Neyse. Yapalım hadi. En tepeye çıkıp uçacağım. Yani burası yeterli. Aa ben buradan ne uçarım ha. Bir dakika pardon. Evet dol stamina. Harikasın. Oo! Urban görev kalenin içerisinde Bion değil mi? Ya, öf ya. Selma. abi Neyse, güzel de. <gülüyor> Ben bu abla olarak uçucam Bu arada senin lisan, sana lisans vermedi sadece uçurtma verdi haberin olsun Ya onun lisansına mı ihtiyacım var Geldi lisans. hava attı şu kadın arkadaşlar oyunun başında geldi hava attı tamam mı İşte yok ben ee, Bilmem ne şövalyesiyim şuyum buyum dedi daha ben level 2 idim Karaktere bir girdim Kullanılma bir verdik karakter level bir. Vah ne kadar güzel animasyonmuş. Neyse. Bir tanesi var kutur kutur elma yiyor abi. Ah. Aha. Annemiz işler İyi şarkıydı da şu. Uçorduk güzeldi. Hava iyi oldu bir anda. Oo gene bu eşarlar abi. F1 pilotu gibi uçtu ha maşallah. Ne yapıyorsun ayda Hayda. Allah şey yazıyor dedim Ulan sıra bize mi geçti? Yok geçmeyecek. Geçecek ama. Hayda dur ben elimi fare yattıktan. Geçti mi? Heh, geçti galiba. O'duktan sonra sende kontrol kardeşim. İşte bu. Var <gülüyor> Haklı oğlum. nasıl böyle imlak? Ben Meman kardeşim öldürdü. Ben Burası... de birine de Nasıl bulacağım? Ah. O kadar odaklan. Paramalı. Kım o Lan kaçmayacaklar onun için bir ejderha mı olur? Ahmet abi benim FRP'yi açtığın karaktere benziyor. ya yani bir şey biliyoruz da açıyoruz kardeşim diyor <gülüyor> lan ya yaratığı da kestik ya <gülüyor> kestim mi acaba? kesmiş gibi görünmüyoruz on karşı gitti ya kesiyordum dedim ki yazık şimdi büyük baş hayvan <gülüyor> <Büyük baş> hayvannız <gülüyor> <Hayvanızı gülüyor> <ejderha> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu arada kanatları Ama... almasak Güme gidiyormuşuz ah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 Beklenme. Bize diyor daha önce görmediğim birileri var. Şöyle e, abimiz biraz önce bize geldi. Ejderhala savaşabilecek işte bile falan diye böyle artistlik tasladı abiler. Sonra sen e, bizlerden biri mi olacaksın yoksa şehri yıkan başka bir fırtına mı olacaksın falan derken. Bu ablamız da girdi ortaya dedi ki. Ah dedi e, tam da zamanda geldin dedi e, bilmem ne senpai dedi bu yardımcıyla beraber derken abimiz kestiop dedi o yabancı öyle hemen güvenilmiyor falan yaptı böyle. Manöjler hayla savaştı. Konuştu <gülüyor> ama. <burada>. Ee to. Uyakoruklar <gülüyor> <gülüyor> kiran tabibin. Uyakoruklar kiran tabibin. Uyakoruklar kiran tabibin. Uyakoruklar kiran yani kısaca bizi tanıttı işte uzaklardan gelen bir <gülüyor> maceracı dedi. Mondai öyle koso. Farkında <gülüyor> Evet. Kevucuğumuzun ee, arkadaşlar şey yaptı abimiz Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ben hani de sen anlarım hani geldin dedi. Aslında. Aynen <gülüyor> Biraz şanslısın, şanslısın deyip böyle. Ee, ardından da işte ben de anlarım hani sen dedi. Bizim gibi biri herhalde. Ve neden Fujinka'yı aradığını bilmiyorum Ve neden dedi Fujinka'yı aradığını bilmiyorum ama. Kimse de söylememiş bir Herkese söylemek istediği, herkesin söylemek istemediği sırlar vardır. Sen de mi öylesindesin? Daha kara kıkanayde koyite yarz. İşte bu yüzden sana sormayacağım. Kişidan'o temsil edip leoyu yuyor. Sana ıı, bir şövalye olarak teşekkürlerimi ileteyim. Vavi well, we couldn't just The, ne. Bu arada arkadaşlar, dediklerim İngilizce altyazıyla yanlış olabilir. Bilmiyorum yanlış mı? Ben Japoncasını duyarak şey yapıyorum. İngilizcem kötü çünkü. Eee... Kodunjus, leave station ninjin to oniku no honey Evet, işte bunu yemek istiyordum ben. Ffff... Sakin'in Fuuma-ryu to'nun Korunan vatandaşlar hepinizin katkılarını bu hatta bu e, şövalye abla bize ilk başta yemek söz vermişti. Ben de dedim ki evet kurtardım ödülüm nerede dedi. Abimiz de o bize bence yemekten bahsedip dedi. Ardından da şey yaptı. Bahsettik küçük bir. Dedi ki biraz önceki savaşın bir şehir gördü dedi. Yani, e yaptı. Daire danço mu omailar için ilgisi varみたいでな. Aaaa... Ee. bunların da kaptanları bize ilgi duyuyormuş vay sapık. Yerimize kadar gelebilir misin dedi. Lolicon herhalde. Hmm. Korktum şimdi. Dressing room. Tamamdır. C diyor. Aaa. Bir şeyler gelmiş efekt şu bu. Tamam şuna bir şey gelmiş. Nibi varmış. Neymiş bu? diğerlerine ne veriyormuş ki? Tamam şunu kullanalım. Artifeklerine bakarak karar verebilirsin. Daha kolay olur senin için. <gülüyor> aynı değil mi Bremis? Senin yani taktığın aynı. Ha, taktığım aynı değil mi? Tamam. Çiçeğe değil. bas. Çiçek var ya. Onu ha. tak. Mesela bu hiç yokmuş sende. Aa tamamdır. Equip diyeyim. tamamdır. Aa onu diğer karakterine takalımış. takmışsın. Bunu tak ha. Tamamdır. Dur hoş oldu. Şurada bir bir şeyler varmış. Profilde hikaye ne eklentiler gelmiş hani konuştun ya. He. Okay, şurada görebiliyoruz. Bunun da Uruguay'sına gelmiş. Ee, neresine gelmiş? Otağda var. O, bu Okeyo. Okeyo, Okeyo. Okeyo, Okeyo. Okeyo, Okeyo. Okeyo, Okeyo. Okeyo, Okeyo. Okeyo, Arkadaşlar, bunu müsait olduğum bir zaman hepsini dinleyeceğim şu anda size işkence çektirmeyeyim bununla Evet, tam C bastık başka ne kaldıcaş? Ah, tamam. Hmm. Kıyafet olayı kalmış ben kıyafeti buna yapmak istiyorum. Böyle bir şey değil abi. Ha, öyle bir şey değil mi? Ne kanatları değiştiriyorsun böyle? Var öyle var. PlayStation 4'te oynamış olsaydı ne sağdakiler açılıyordu? Hadi be. Aa, tamam ben bunu sevdim. Switch diyorum. Hı -hı. Ee... Şuraya basacağız tamam. galiba. Bu arada ikisine de uyguluyor onu galiba. Yanlış anlamadım insan. Ha. Level up yap diyor. Level up yapayım mı? Şunların Vallahi hepsi sen level biliyorsun. up yapmaya mı yarıyor ki? Aha. Bunların hepsi o işe yarıyor. Hmm, İstersen bu Kaç level olmamızı istiyor ki bu? Ya level up okumuşlar <gülüyor> var diyor yani Level up'u eşyan diyor Eşyalasan kullanmıyor ha. Sana bırakıyor yani Şimdilik bakalım başka karakterler gelirse Onları da eşitleriz arkadaşlar O zamana kadar O zamana kadar Hızlıca bizi Bizde gözü olan guildmaster'a gidelim <gülüyor> Kanatlara bakın Harika Burada <gülüyor> kişi 本部みたいだな。は5 olduk bu arada Adventure rank'ta. Neyi 5 oldu? Adventure rank. Vaa. Bu Tamamdır abla, girelim madem öyleyse. Honbu. Iı, ana mekanı gibi bir yere benziyor <gülüyor> abla girelim ya. Oh, şövalye abla. Jin, aceleciすぎよ。Burada mukāyir'te hanashi jyanakatta no?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 işte şehrin talizsizliklerinden bahsetti bir nevi büycüler de sorun var. Sonra. Eğer olmasa, Taznevi'yi Normalde bizi daha iyi durumlarda şovallerler kurtarmak için. Şimdi. Biraz daha. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Dünya. Yani bunu çok dillendirmediler de yani Bir süre daha burada kal ee, Herkese yardım edebileceğimiz Sana yardım edebileceğimizi göstereceğiz Kafasında konuşuyor I really should tamam. Ben de yardım edeceğim Ben de yardım edeceğim Okey sen de yardım et O zaman planımızı yapacak Fumar'yü sebebilecek B pont kThey Işıl y kaynağını büyüyle bulmuşlar получить bir yat jednak giriyor. İsa prof 4 つの神殿のうちこの 3 つだ <gülüyor> 3 tane <gülüyor> e, tapınağa <tane gülüyor> <topunan> üçüncüymüş. Aynen. Bakaranayn <gülüyor> <gülüyor> Küçük ablamız konuşmalara ayak uyduramamış. It must be a local thing. <gülüyor> Zamanımız kısıtlı. <Evet. gülüyor> Bu felaket daha da genişlemeden şindenin Yok ki çok zamanımız yok. Acele edelim ve tapınağın bilmem gidelim falan dedi işte. Şimdi ben. iş geldi. <gülüyor> abi, iş geldi. Çok geldi. geldi. <gülüyor> şöyle bir şey giriyorum abi. Aaa bunlar karakter açma kağıtları mı? Neyse. Harici mi? Hı -hı, mesela ya. şu anda sa sana mesela şey vermiş, 20 tane şans vermiş. İndirimde yüzde 20. 8 tane de çevirebiliyorsun normalde 10 istiyormuş. Ha, peki farklı bir şey açmayı deneyebiliyor muyum? Deneyebiliyorsun, deneyebiliyorsun da şu de? an bu indirimli yani. Diğerlerinde indirim yok. Bak taktıkla bir tanesine. Mesela bak bu başka bir şey istiyor mesela 10 tane. Ha bu arada karakteri sevmedim. Bu ne? Ee... Uu, bu neymiş? Silahlar milahlar. Silahlar da var karakterler de var onun içinde Burada da mesela karakter Bunu mesela indirimsiz. 10 tane istiyor. Diğeri 8 istiyor. Bu 10 tane mi istiyor? Bu 10 istiyor. Diğerleri de 10 istiyor bana Sadece o başta %20 diyen 8 istiyor. O sekizli ikisiyen de hakkın yirmi 20 yani yirmiden sonra bitiyor. Aa bu arada bunu açarsak şu takımda değişiyor galiba. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim biz bana. Ha, bu bu buyuru, Venti Venti beş yıldız. Aynen. O O diğerleri dört yıldız abi. Şunlar mı? Bir no Noale falan dört. O O eleman çok nadir. Ya ben bayağı denedim o gelmiyor abi yani. Ha bu mu gelmiyor? Yok Noel'e geldi de şey, e, uvent'i var ya baltan beğenmedin dedi. Ha şunu, şu karakteri diyorsun. Aha o, o bayağı bir nazil bir şey o ya. Hadi ya. Ya şu üçünden biri geliyor herhalde, şu dördünden biri o zaman. Gibi. onun hepsi var abi, o yanda gördüğüm hepsi var. Bir tek vent'i yok bende orada. Hepsini çıkardım yani, bil, bil diye söylüyorum. Va Çok zor bir karakter o. <gülüyor> O zaman bunda mı deneyelim şansımızı? Diğeri zaten Onlar 4 5 bak. Deneyemiyosun anlama. Bununki farklı bir şey istiyor. Ha bizde o yok galiba. Aha bak şimdi. Şu ikisi silahçı ve bu. Renkli taş istiyor. Diğerleri mavi istiyor bak. Ee, nerede yazıyor renkleri, şeyleri? Sol altta bak. Sende 0 şu anda görüyor musun? sol altta bir küre var. 0. 0. Aha. Di diğer soldaki soldakine geç. Ondaki mavi işçi ondan 11 tane var sende. Yer ee, Sol tarafta şey var ya sağ üstüne yiyeceğim ya da. 11 tane var sende. 8 tane 10 tane deniyorsun. Haa okey. Bunu biriktirmek acaba daha mı akıllıca? Ya bak en sağ taraftaki var elinde kılıç işareti olan bak yukarıda. Şu mu? Bak mesela bu 5 yıldızlı silah 5 yıldızlı kahraman verme ihtimali varmış bunun. Ama mesela bak bunun orantısına bakabiliyorsun diye detay, detaysa bak mesela detaysa oranını Anlayacak. So alt. Hmm. Bak diyor ki 10 taneden garanti bir tane 4 yıldızı ben veriyorum kardeşim ediyor. Anladım. Tamam mı? Aşağı in şimdi buradaki oranlar kafa karıştırıcı bir oran bunlar önemli değil. En yani aşağı grafik olarak vermiş oranları. Dur dur hızlı geç hızlı geç ah, hızlı geç. No. Hah. Bak 5 yılda 0.0 0.6 ihtimal 5 yıldız çık çıkma şey item çıkma ihtimali. England'ın garanti garantide de 1.6 ihtimalle garantide de o bir hak var ya garanti hakkı. Aynen. O bir hakla da %1.6 ihtimalle 5 yılda dönüşüyor. Ya yani 10 taneden bir 10 tane de 1.6 ihtimalle geliyor. Gene var böyle. çok düşük değil. 10 ihtimal olduğunu düşünürsek. Tabi canım. Ha yüzdelik yani falan olsa derim ki vah oynanmaz da onluk ihtimal üzerinden Oynanır sanki ya. Ya onluk ihtimal üzerinden 5 yıldızı gelmiyor abi. Bak 10 tane 4 yıldızı geliyor. O 4 yıldızı %1 ihtimalle 5 yıldızı oluyor. <gülüyor> ben onu anlatabildim mi? <gülüyor> Haa iştee. Ya bunu da açamıyorum ben galiba değil mi? Sen bunu açabiliyorsun. Ama bunu açarsan bir tane kalıyor. Diğerini açarsan üç tane kalıyor. %20. Bak ona tıkla bir de onun oranlarına bakalım. %20 yirmi detayla. Hemen bakalım. Bunda da beş yüzü vardır yüksek ihtimal. Varmış. Haa varmış. Yüzde sıfır nokta altı ihtimal Bunun ihtimali daha düşük ama. Ve bunda silah hiç yok. Sır sırf karakter var bak. Ha. Ahmet abi hangisini deneyim abi? Zor olanı deneyim mi? Sence bir şey çıkar çıkarma. Nasıl olsa kasabiliyoruz bunları değil mi? Kasabiliyorsun. O, o zaman ben şunu deniyorum. Wish diyorum abi. On de on on. Bir tane mi bu Çöpe gider abi. Ha on diyeceğim değil mi? Aha. okay F3 make to wish. F3 diyor, F3 ne? Geçiyor abi yani, yani marşunu geçiyor. Yıldız. Böyle bakıyorsun. Aa, ocu. Okay. Bunu verdi bize. 3 yıldız Ferrous Shadow verdi. 3 yıldız. Iten bu arada daha yüksek oldu şimdi. Bunda genelde eşya veriyor. Ha, anladım. Ee, bize 10 tane mi verecek bir şey şu anda? Aha. Hı. Bayağı bir kılıç verdi ya. Koca kılıç vermemiş bana. Megaş evet, Arkadaşlar hadi Bir tane de karakter ya Aha Neyse, o? Uuu. 4 yıldızlı Yay verdi ve çok iyi bir yay verdi abi rast abi çok sevindim Zaten oktro oynamak istiyordum Aaa abi karakter vermeden bir tane onun yerine şey vardı İtem vardı ve çok iyi bir item vardı. Harika O zaman Böyle değil abi, şey onu şeyden ayarlayacağım. Ayarlayacağım anladım. Giyim ben Aa, bu Bak, ne? Bak bunlar da droplar, bunlar masterless de işte. Bunları da ayrıyeten mağazada harcayabiliyorsun. Shop geldi ya şimdi. Aa, anladım. Bunları bana şu anda mı verdi? Hı -hı. Geldi şu anda. Shopta ha, harcayabiliyorum bunlar da. Şimdi o zaman şöyle şey yapalım. Ee, giymek için of karakter diyorduk galiba değil mi? aktardı. Norman hmm. da ayarlanıyor. kalkıyor envanterden de web'e gel. Eee, işte. Abiler, oradan 4 yıldız yapıyoruz, Switch. Switch. bir de. Şöyle şu an taktı onu, enchant'ı. <gülüyor> Diğer yayları buna bas. Artıya bas abi. Şunlardan da birer tane basayım. Kitabı yok o ya. silahları basma hepsini. hepsini. Eksiye tıkla kırmızıya. Ha pardon. Okay. Birer yayı da bas. Başka, Başka birşey basayım mı? Biraz daha elmas bas ya. Yani elmasları arttır. Tıkla tıkla. Tıkla tıkla tıkla tıkla. On bir, on iki tane bas hatta ya. Tamam ama tane. Bundan da basayım mı? Onun Hepsini bas hatta. Ya. Tamam. Yapmıştır. Arkadaşlar. Allah. 15 oldu silah. 91 oldu hata. <gülüyor> Teknizes galiba. Harika naktılar. Bir de artı artı 14 veriyor. Ama... Maşallah var. Harika ya, güzel. Ahmet abi şans getirdin abi, bir girdin yayına. Aha, harika silah düşürdük abi. Öfff. Şimdi buradan bir şey çıkacağız anladım. Bir kadar da. Aynen. Diyor, temple'a git diyor. Amber'la temple'a git, Amber'la buluştuyor temple'da. Tapınağı çıkıyor. Hı hı. Vallahi oyun çok keyifli ya. Şimdi bir yayımızı da deneyip bir görelim. Aynen o şekilde. Hmm. Ha e, C, okey bu şeyleri çıkıyor. Abi ben bu karaktere bu arada level da basacağım artık ya. Abi bu, bu karakter benden kaçmaz artık. Ben okçu olarak şey kullanıyorum. Hmm. Elektrikli bir okçu kullanıyorum abi elektrikli. O daha mı iyi diyorsun? Yo aslında ateşi de kullanırdım da şimdi şöyle benim elektrik iki karakterim vardı biri büyücüydü büyücüyü ben beğenmedim abi dedim ki elektrik mende hoşumu kullanayım anladım alevli de benim hoşuma gitti o silahla iş levelini tamam ne yani şey, e, sen yanlış bastın abi, onun üstünde artıya basacaksın bak oradan, arttırmasın. Okey, bir dakika, artıdan basacağım. Kaç level olacağını nereden görebiliyorum ki? Kaç artı bir basın? yazdı, on bir olacak mesela şimdi. Bas, arttır, on iki, on üç. Oo, on dokuz. Tamam. Yapıştır abi. Yok, on dokuz değil, on üç olacak abi. Bas abi. Olacak. 19 dedim ya. Yani 19'un 19'unu basmışız gibi sınavlarda. Şimdi maviden de bas. Mavi daha fazla verecek. Tıkla, oh. artıla. Artıla, artıla 8'inde kullan abi. çıkıyor Kullanım onlardan. <gülüyor> <gülüyor> 17 abi Hadi geçmiş olsun. <gülüyor> Sağ olasın abi. Abiler bu arada Ahmet abi bize oyunu harika bir şekilde açıklıyor ya. Ahmet abi süpersin. Ya bunlar, bunlar var, yani bildiğin, bilince, bileceksin anlayacaksın yani niye böyle yaptırdığını Hani böyle her yerde sandık açan 5 tane, o tane yapacaksın 10 tane falan çıkacak yani bunlar çok İyi ya oyunun level atlama özelliğini kolaylaştırmaları beni çok mutlu etti Ya çünkü şimdi şöyle merak ediyorsun aa orda ne varmış aa burada ne varmış bir bakıyorsun aa bu 2 saat olmuş sen geziyorsun sandık açıyorsun bir bakıyorsun envanteri 100 saniye olmuş kim benimleydi. Anam Kaşıy o, o dedi bunu mu gösterdi acaba? Aa diyor işte <gülüyor> gidiyor konuşuyor. Ya sana biz konuştuk onunla. Biliyorsun ne oldu ne bitti ama. Ha. Yani normalde çıkmadan önce bir onunla konuş diyor. Na anladım. Ya o silah milah craftlıyor bu arada varım. Normalde biz bakmadık bütün menileri. Ama silahlar şey istiyor. Çok nadir eşyalar istiyor. Hey, oh, Okey Bizde bizi... olmayan eşyanın 50 tane falan istiyor. Ah yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>, tamamdır, oldu. <gülüyor> Bu arada oyun bizi bayağı oralara kadar yürütecek anlaşılan. Hani şey kararlı. Bak şimdi acemi bas. Sana onu da hızlı seyahatte göstereyim. Şimdi. Şu mavi renge bürünmüş olan noktalar var ya mesela Star evet. Notch Cliff'te var mesela. Sağ anaç Cliff'in olduğu yerden mavi bir He, konum işareti var. Onlar teleport noktaları. Onları aktif etmen gerekiyor. Aa, tamamdır. Ben Hızlı de onlar aktif olan yerler şunlar değil mi? Hı, hı onlar aktif olan yerler. Dur görev yeri buysa tamam o <gülüyor> seyahat etmemize gerek yok. Mesela Temple of Falcon. Tıkla Temple of Falcon'a. Aa direkt buraya da ışınlanabiliyor muyuz? Aktif etmemişsin buraya ışınlanamıyorsun. Normalde ışınlanıyor ama. Aa, tamamdır. tamamdır. Bunları bildiğim yolda abi <gülüyor> Zaten çok yakınmışız ya. Hangi, hangi. <gülüyor> Gene kendimizle bir konuşacağız. Kendimizle konuşmayı seviyoruz abi dediğim gibi. <gülüyor> この神殿が放棄されたのは何年も前でね。門戸のだから中は獣 <sighs> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 Açıldı, aaa açıldı. Peki. Maviye dönüştü zaman checkpoint açılmış olur. Dört level olanı gireceksin. 20 level hmm. giremiyorum şimdi. Ha şu anda giremiyor muyum? Yok, dört level e girebiliyorum. Şu anda tıklılığına girebiliyorsunuz bak. Bir hafta oh, var okay. ona da gör ödüllerini istiyorsan 20 level. Uh. Bak burada mesela bunları verdiğim. İlk oh. bir kaptırma ödülü. Okay. Aa üç tane level şeysi de veriyor. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Abiler ilk dungeon'umuzu. Dırırırır. Burada parti düzenlemesi yapıyorsun işte adamın olsaydı eklerdin değiştirdin falan Start gel Bu arada keşke diğer ablaya da silah milah takaydım Ya genel değil o ya sen bundan oynasın <gülüyor> <gülüyor> Navigate de bana Ooo güzel yapmışlar Tamamdır oraya kadar ilerleyeceğiz yani tamamdır bunları patla diyor patlat diyor Patla yak diyor yani O değil de sanki önünü kapatan o şeyi yaksan daha iyi olurdu gibi geldi bana bak o dikenler var önünde Hangi dikenler yok? Sağda Şu Ha şunları <gülüyor> okay. Tam şarjda ha Tamam Tamam tamam bırak yansımayışsın. Hop bitti. Biz burada ıı, alabileceğimiz. Aa mi? bak bak burayı yak ama. Şamp şampiyon geçişlerinde kullanı kullanıyorsun nerede? Mesela ben şöyle yapıyor. Bir tane karakter var etrafına kalkan açıyor. Kalkan. Bir tanesi var işte alevden böyle fırtına yaratıyor etrafında sürekli fırtına dolanıyor. Aa ben beni ikisinin arasına geçiş yapıp son kılıçlığa geçip döne döne <gülüyor> Kılıç çevirme ata ata böyle dönerek döne kesiyordum düşmanları Harika Aa bayağı güzelmiş ya Oyun beni şu anda bağladı Ben yani kukla bırakıyon ya mesela bana öyle. Ben Bende iki tane var kuklada bırakan karakter İkisini de bırakıp öyle ilerliyor Bu silah farkı biraz şey yapıyor tekliyoruz direkt şeyleri. Aa, bir dakika bize ne dedi? Ben takip etmedim. <gülüyor> ya diyor işte düşmanlar var ve onlarla kapışırken biraz dikkatli şey, ol diyor. Şey klik atlıyor değil mi? Orta klik. Ama şöyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar, orta kliye buzluk. Orta klik, ya gerek yok, gerek yok. devam abi sen. Orta klik. Bir yerde çok lazım olacak ama orada bir makro ayarlarsın ya. Şu anda ayar çekebiliyor muyum ki acaba? Bilmiyorum ki ya şimdi gerek yok o kadar. He tamamdır gerek yok sen devam edelim. Bunları tamam. öldür abi uzaktan öldü şu Gekko'yu. Yandık kalkanı şimdi. Şu an mesela korunmasız. Atla tepesine düştü. He şu... he sen bunu bilmiyorsun yani. <gülüyor> Ay <Aa>, yok. <gülüyor> Üzvancım, yüksek şey bir yerden düşerken, mouse'a batarsan Charger'ı bir şekilde yere off-flatarak düşer. Aaaa, bunu. Abla, nasıl da geyik yapıyor? E'yi bırak, E'yi bırak. Şunu attın abi, E bıraksan bunlar... E, yanacaktı yani. Ha, E dedin dimi ya yanlış bastım. Ha, ha. Şu bir sandığı da abi haa miss şunları da kıralım bu arada arkada sandık bırakma bizde bi patlatacak yer var bak direkt charge oh. abi patlatacak abi oh. yok yok yok oooop oh. yeess miss tamam. Allah anamızı, kuracığımızı bağışla. Ya küs. <gülüyor> İyi karnımız bu gece de doyacak Ahmet abi. Kırmızı <gülüyor> <gülüyor> tamam ha? Oo, tam şimdi ey zavallı. Ayağığı çatmadı, kaldı ya ne. Şimdi orayı patlat abi önce. Bak orada patlamaz şeyler <gülüyor> var. Kırmızı. Biraz daha yakınlaş abi oraya. Gerçi o, o kadar etkilenme. Yok gerek şey. gerek yok, gerek yok. Sen patlas abi. Ey tamam. bırak sonra zaten. Onlar koşarken seni vursunlar. Ey bırak. Bak bak bak. Bir de iyi bu abi, eldesin. <Hayırdır. gülüyor> Aa bitti. Artık ak okçu kalmış. Bak bak siz bir diye bak. Hmm. Ah, şunu mu atıyor? Şu? o dört lever bakillerden atıyor sen. Bak. Güle güle, ölü dolap. İyi şeyler topladım bu arada ya iyi ya sevenim hop hop şunları hop laha muyuz onu merak ettim bir yakabiliyor mu arada onları ama bir şey çıkmıyor ha vallahi yazıktır yakmayalım hadi kasa batağı tercih yani kasabada bunlardan çok var bir yerde böyle ayrı bir yerde <gülüyor> Artık. Ateş yakıp şey yapıyorum o zaman. Rüzgarla ateşi Hı? dağıtıyorum var ya o. Vay, iyi. Arewa. Ateşin gücüyle Hiyo Evet, güçlü bir ateş büyüsü şey yaparsak etki yaparmış ve bizi buradan oraya uçurması gerekiyormuş. Bakıyorum arkada alınacak, toplanacak bir şeyler var mıdır? Da var mıdır? Yok. Yok, yok. O zaman karşıya mı zıplayacağız. Eee seni hava havalandıracak bu. Aa dikkat. İyi ha, ha güzel uçtuk ha. Ne daha var? Alomışal evet asılımlar fena değil ya. Ne güzel, güzel. Arabalar çok bir point buna basıp. Vur ona. bitti. kadar yorulduk. Boss fight falan yok. böyle kolay yapmışlar. <gülüyor> Aa, <Onları da anlayabilecek> o <gülüyor> böyle dungeon'lar <canlıcılar> var yani. Jin-san'ın yanına tatte de думаю. Eskiden daha içeride güvenliği <gülüyor> sağlamak mümkün Ama Jin-san'ın gücü varsa ama. şimdi Fu Ma Liu'nun Mond'un içerisini doğrudan 風向きが変わったのなら作も考えるべきよ。これ Hımm, evet. Az buçuk boş yaptılar. Bu kutudan birkaç defa daha açabilser keşke. <gülüyor> o kutulardan böyle sarklı halitanın pek çok yerinde görünüyor bu arada. Var bay abi. Aaa, <gülüyor> Ve şey point'imizi de açtık galiba anladığım kadarıyla. ...teleport point'imizi de. E, Zelda'daki gibi... ...değil kutular. Zelda'da mesela bir kutu açıyorsun. En fazla bir tane, iki tane eşya çıkıyordu. Bunda bir açıyorsun abi. İçine yağıyor falan böyle ya. Bu arada sincabı kaçırdım ya. Şarj atmasam vururum. Kim bilir nereye kaçtı? O kayboluyor bu arada böyle bir şey koş. Ee o okey. Sayonara. Ha <gülüyor> da ileride dağlarda falan domuz momuzu avlanır zaman sincapı falan pek gözün git. Vardan şey oluyor diyorsun okey. Ya benim çok hoşuma gitti oyun ya. Arkadaşlar oyun onu zaten Ha yakayım. Mı? <gülüyor> o değil o değil. Bir şey sandın. Aa o görmemiştim onu. Gözümün önündeki şeyi görememek. Ateşe çok zor mu da yanma? Ha ya yanıyorum, yüzlerim kendi ateşim e, kazdaki belki... <gülüyor> yakıyoruz. Abiler oyun zaten bedava ve oldukça keyifli grafikleri oldukça e, güzel çalışıyor. Hani optimiznesini yapmışlar grafikleri şeyleri falan. Ben 1070'de oynuyorum, gayet rahat kasmadan oynuyorum. Ki cep telefonuyla bile oynayabiliyor musunuz? Ama merkezim. yüksek ihtimal telefonla aynı keyfi alınsa da ona ben açım <gülüyor> vermiyoruz acı. Yani. onu yaksana, onu yak. Kaçtı abi tam yakana kadar Ah be o, o öyle bir bitki kök gördüğü zaman yakmayı gene her zaman anladım o şekilde ölüyorlar diyorsun Hı -hı. Yanıyor böyle çırpına çırpına sonra da yakabiliyor diyeyim. muyuz acaba? Onları da yakabiliyor musun? Onlar öyle değil ya bayağı hani turk gibi falan böyle Ha arada bir şeyle E falan yapıyorlar Aa. Baba baba. Yine kaçtı bir yerlere Ah göremedim. Neyse. Ozan Ahmet abi. Bugünlük burada bitirelim mi? Oho! Orduuuu! Kafa çıkarıp şey yapıyor, kaçıyor. Neredesin? At at Oraya at! At! oraya! At oraya! Sıkışmış oraya galiba. At oraya! Yok biraz aşağı aşağı. Yandı. Bak bak. Panikliği bölüyor. Anladın mı? Aga be. Dediyorum. Ateşli silahını alırsın ona. 5'li çıktıysa. Silah çıktı sanki. Sondan. Abiler silah görüyorsunuz. O otları da yaktık. Ay güzel koymuşlar efektleri. Siz sevdim. Yani oyun Yok. bu şekilde ee, ilk baktığımız kadarıyla. <gülüyor> Böyle keyifli bir e, şey yapmışlar Dünya oluşturmuşlar açık dünya Daha e, online kısmı nasıl çalışıyor insanlarla beraber nasıl oynayabiliriz bilmiyorum Ama umarım böyle listemizden arkadaş ekleyip bir yerlere dungeonlara girerken çağırma gibi bir şeysi yoktur Ben şahsen ne bileyim Direkt arkadaşım gelsin beraber dolaşalım etleyelim zıplayalım e, Canavarları keselim isterim umarım öyle bir şeydir yani Öyleyse arkadaşlar Burada yavaş yavaş sonlandırıyoruz Ahmet abi eşlik edip Bu paylaştığın değerli bilgiler için Sana çok teşekkür ediyorum Önemli değil arkadaşlar görüşürük <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın Görüşmek üzere